Selamlar millet. Bugün sizlere Discord'da kendi profi, hareketli profil resminizi yapmayı öğreteceğim. Hatırlarsanız geçen videoda nasıl 3 aylık bedava Discord türü alacağınızı göstermiştim. Şimdi gelin e, videomuza geçelim. Hemen şurada benim bir videom var. E, bunu kullanacağım. Açıyorum videoyu. Şöyle gördüğünüz gibi bunun müziği var da kısacağım bunun müziğini videoda. Sıkıntı çıkmasın. Şöyle bir video var. Ben tam buradan başlatmak istiyorum. Şimdi şöyle geçiyoruz ezgif.com ezgif yazdığınız en başta çıkıyor basıyorsunuz buraya ardından e, burada video to gift var Gift var ne gift tam Video to e basıyorsunuz Ardından dosya seçe basıyorsunuz Burada dosyanız oluyor e, Video bilmem ne işte gördüğünüz gibi Upload video diyorsunuz biraz bekletiyor hemen Evet arkadaşlar upload oldu şu anda bu e, video gif'e dönüştü Şu anda Pardon, dönüş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, start time seconds ve end time seconds var. Mesela burada videoda kaç saniyede başlayacağını falan seçin. Burada başladığın videonun aynısı görünüyor. Örneğin ben ee, 0.3 mi? Kaç oluyor? Tamam, tam burada. Heh, ben 0.5 saniyeden, ya da 5 yazalım direkt zaten aynı saniye, 16'ya kadar gitsin istiyorum. Convert GIF var burada arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Bekliyorsunuz biraz. Burada aşağıda olacak. Kedi gördüğünüz gibi böyle böyle falan bir şeyler yapıyor garip garip. Ha, Şu anda videomuz yani GIF'imiz hazır. Gördüğünüz gibi burada e, resmi farklı kaydet'e basıyorsunuz. Ardından masa üstüne gelip buraya ne yazıyorsunuz mesela atıyorum. Ne istiyorsunuz? E, ne diyelim? Discord. Discord profil falan filan kafamıza göre yapın işte buraya hemen discord ee, evet burada hemen discord profil var arkadaşlar sonra discord'a giriyorsunuz buradan ayarlar ardından profil resmi seç buradan discord profile bastığınızda oluyor benim zaten hazırladığım bunu bayağı uğraşarak hazırladım o yüzden bir daha yapmayacağım böyle yaparak arkadaşlar kendi discord profilinizi değiştirebilirsiniz ee, bu video birazcık garip olduğu farkındayım. montajsız olacak direkt atacağım. Çünkü bilgi videoları böyle yani sarıyor. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmeyi, dislike atmayı unutmayın. En zorunda hoşçakalın. Hepiniz yorumlarınızı unutmayın. Bay bay. Peace.